Selamlar dostlarım Zula'nın yepyeni ve birinci videosuyla karşınızdayım. Şimdi sizler diyeceksiniz bana kardeşim sen şimdi Zula'ıma başladın falan diyeceksiniz. Evet dostlarım uzun bir aradan sonra sağlam efsane bir oyun serisiyle karşınızdayım. Burada belli bir süremiz yok dostlarım. Sınırsızca burada videolar yapacağım. Bazılarınız beni tanıyor ve bazılarınız beni ilk defa görüyor dostlarım. O yüzden sizlere ufak bir bilgi vereceğim. İsmim Furkan, 25 yaşındayım. Yaklaşık 7 yıldır Metiniki yayıncısıyım. Sponsorlu Metiniki videoları falan yapıyorum. Metiniki videolarımı izlemek istenler de açıklamadan linklere ulaşabilir. Dostlarım bilginiz olsun. İlk videomuz dostlar. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Zulayı bilmeyen yoktur dostlarım. Kesinlikle yoktur. O yüzden hiç yabancılık çekmeyeceğinizi düşünüyorum. Ve buradan da bütün Zula ailesine selamlarımı gönderiyorum. Videomuza girmeden önce sizlere bir çekilişten bahsedeceğim dostlarım. Zaten solda görüyorsunuz. Oyunda Zula Pest sistemi var. Tamı tamına 20 tane kardeşimize... Zulapes hediye edeceğim kesinlikle oyunu bildiğinizi varsayıyorum ve sizlere detay vermiyorum dostlarım burada görevler kontratlar falan var abi ve oyunda da yıldız sistemi var yıldız aldıkça level kasıyorsunuz dostlarım ve Zulapes de yanlış hatırlamıyorsam 100 level son peki şartlar nedir? Şu an izlediğiniz kanalı takip edin ve yoruma Zula'daki nickinizi yazın. Bu kadar dostlarım gerçekten bu kadar. Aynı zamanda açıklamada Instagram adresim var. Eğer Instagram'dan beni takip eder de Zula'daki nickin oraya da yazarsan katılım hakkın 2 tane oluyor. Youtube'da yaparsam bir tane oluyor bilginiz olsun. Umarım güzel bir başlangıç yaparız dostlarım. Gerçekten yıllar önce ben zuna çekmiştim ama hani Metin ile bir arada olmuyordu. Tabi şu anda da Metin ile bir arada nasıl gidecek bilmiyorum ama artık ben burada da videolar çekmek istiyorum. Aa dostlarım ben bir şey unuttum. Sizlere dedim ya hani şartları için bu kanalı takip edinle yani bu kanala abone olun diye. Artık videoda beğeni bırakmayı unutmayın yani. Onu zaten söylemeye gerek yok. Şu anda rekabet modunda maç arıyorum. Maç gelsin hemen karşınızdayım Az önce ben düğün salonu istemiştim Maalesef gelmeyince rastgele yaptım Ve şu anda Favela'dayım En çok sevdiğim haritalardan bir tanesi Çok serisinden maça başladım dostlarım Uzun zaman sonra videoda zulu atacağım Bakalım nasıl olacak yani Serimiz devam edecek dostlar Sizler onu belirteyim Ben en başta oyunda alttan gitmeyi çok seviyorum Adamlar çamaşırda bu arada Salladık bombayı Alttan gitsem mi acaba ya Bak bak bak bak, bak. bu kadar Bakın ilk kilime aldım dostlar videoda. Gerçekten güzel oldu. Aman aman aman iki. İki tane aldık kardeşim. Çok güzel gidiyoruz. Acaba diğer adam nerede? Bak arkada bir yerlerde bak. Ben seni bir yakalayayım da bak sana ne yapıyorum. Bu arada oyunda birinci değiliz. Birinci miyiz diye baktık. Oooo. Bu kadar beyler bu kadar. Çok iyi gidiyorum bu arada ya. Kardeşim nerede bu adam ya? Bu adam nerede abi? Kesin şamaşırda bak. Evet evet adam şamaşırda. Tabi bu kardeşiniz korkar mı korkmaz abi dalıyorum güzel kardeşim Kim öldürdü bunu be? tekrardan devam dostlar bu arada şu anda oyunda birinciyim yani karşı takım hiç kil almamış yani adamlar sanırsam oynamayı bilmiyor bak bak aldım seni öldüm kardeşim bak ya valla dostlar gerçekten Zula çok iyi bir oyun yıllar sonra bu kardeşiniz burada yani Metin 2 gibi değil bu yani sürekli videoları gelecek. Zaten Metin de sürekli geliyor. Onun farkındasınız ama dostlar. Hani Metin 2'de bir sponsorlu içerik yapıyoruz. Ben burada herhangi bir karşılık almıyorum. Kendi isteğimle çekiyorum. Bilginiz olsun. vallahi iki tane arkadaşımız kaldı. Bilmiyorum ne olacak ama umarım alırız. Bak adam bıçak atacak bak. Bak adam bıçak atacak. Bak güzel kardeşim ne yapıyorsun Tamam abi tamam. Son bir adam kaldı ya. Kardeşim sen ne yaptın? <gülüyor> abi yapma onu. Millet bağırıyor la bu ne yapıyor falan diyor be. Olmaz ki kardeşim öyle ya. Neyse dostlar. Birinci olmaya devam ediyoruz biz. Bu arada az önce ben Zulapes'i 22 kişiye vereceğim dedim ama. Belki de çekilişime 5 kişi gelecek. Yani onların hepsine vermeyeceğim. Bilginiz olsun. Bakın kesinlikle bombayla kill alacağım. Bak aldım. Alamadım dostlar. Alamadım. En başta şu yukarıya lastiklere bakacağız. Öldüm abi. Dostlarım gerçekten bir anlık gaza geldim. Direkt aldım ama bizim adam tek kaldı. Teke 4. Gerçekten sıkıntı yani. Alacağını sanmıyorum. Alırsa helal olsun. Bu arada arkadaşlar 20 kişiye vereceğim dedim ama şu anda tek bölümde vermeyeceğim. O yüzden örnek veriyorum mesela. 5 arkadaş kazandı. Tek bölümde vermeyeceğim için bunun süresi 1 ay. Yani sizlere bunu belirtmek istedim. Yoksa yazmayın yani kardeşim 5 kişi katılsa. Bu sefer hepsine veriyor musun 20 dedim falan demeyin yani bana dostlarım. Sizlere peşin peşin belirtiyorum. Bir ay çekiliş yapacağım. Belki 100 kişi belki 500 kişi katılır. 20 tane arkadaşımızı seçer ödüllerini vereceğim. Hazırım güzel kardeşim dalıyorum içeriye. Var mı çamaşırda biri? Çamaşırda biri yok. İlginç kanka. Peki bu arkadaşlar nerede? Nerede bu arkadaşlar? Öldüm. İşte bunu yapmaman gerekiyor be. Bu adam da afk be. Güzel kardeşim sen neler yapıyorsun be. Vallahi kaybettik abi ya. Öldürün lan. Öldürün. Öldürün abi bıçak yedi adam. Efsane biçimde başlamıştık. Şu anda 3'e 1 modda ilerliyoruz. Çamaşıra ben bir gideyim abi. Çamaşırda neler var görmek istiyorum. Hadi güzel kardeşim bak. Kesinlikle. Alma al al al al al. Aa, mükemmel. En azından 3 yaptı bizimkiler dostlarım. Böyle bazen duraksıyorum. Kusura bakmayın. Halen alışamadım zolo videoları çekmeye. Ve de ortalama 3-5 bölümde ben bu olayı atlatırım yani Bazen böyle konuşamıyorum Sürekli Metin yapa yapa Böyle server gibi tanıtmak geliyor burayı Evet dostlarım şu anda NPC'leri tanıtıyorum falan Ağzıma dolaşıyor dostlarım Ama sorun yok Şimdi taktik yapacağım ben direkt dalmayacağım buradan Böyle adım adım ilerleyeceğiz Mesela bak işte öl yani öl Bu yani hak ettik bunu Dostlar adamlar 42 yaptılar Kesinlikle yaptılar bu arada güzel kardeşim dikkat et yani dostlar Zulapes çekilişi öyle süresi bir ay istiyorsa 500 kişi katılsın 20 tane arkadaşı seçer veririm yani bilginiz olsun Çünkü dostlarım şöyle bir durum var 20 tane Zulapes tanesi 10.000 altından 200.000 altın yapar o da 500 lira para yapar yani hemen tek bölümde bunu size en kral yiyenici bile vermez yani Fakat süresi bir ay dostlar bilginiz olsun şuraya ben bir bombamı atayım alır mıyız acaba Nerede bu adam? Bak bak bak bak bak bak bak. Tam kafadan, tam kafadan. Benim işimdir zaten kardeşim. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Muhtemelen bunlar taktikleri vermişlerdir derken Merdivende de öldüm güzel kardeşim be. En başta ben buraya bombayı bırakıyorum kardeşim. Bak. Emin adımlarla ilerliyorum. Tam kafadan bir arkadaşı alıyorum. Canım 8 yani bu arada. Ölene çıkanı vuracağım. Vallahi vurdum. Son bir kişi kaldı. Bu arkadaş muhtemelen altta ya da şuralarda bir yerlerde pusuyordur diye düşünüyorum. Bakalım kardeşim burada yok bu arkadaş Kesin lastiklerin orada ya Kesin burada bu arada arkadaşlar Bakın kesin burada İçeride pusuyordur muhtemelen Abi nerede bu adam ya Düşman göründü arkadaşlar Bak bak, işte bak bak. Bunu yapma bana ya ben nasıl vuramadım ya Bilmeyenler için söylemek istiyorum dostlarım Şu anda oynadığımız rekabetçi modu 5'e 5 takımlar halinde bomba kurma Bombayı çözme falan gibi şeyler var Direkt dalarsan Tabi ölürsün kardeşim Bak takımın tek ölen insanı benim ya Bu arada hepsi A kapıda Tersten dolaşıp alabilirdik ama Bundan sonra öyle yaparız Son arkadaş kaldı ya Abi bitirin maçı ya Dostlar bu arada bu bölümde sadece sizlere bir tane maç gösterdim Ufak bir tanışma Ve güzel bir çekilişin başlangıcını verdim Görev değişikliği yapıyoruz dostlarım Az önce biz bombayı kurarken Şu anda durdurmak zorundayız Bakalım bu arada Çerez bu da benim spreyim abi İlerleyelim bakalım ne olacak. Böyle yavaş yavaş sakin sakin ilerliyorum. Son bir kardeşimiz kalmış abi. Nerede bu kardeşimiz? Bu kardeşimiz şu anda kayıplarda. Arayalım. Neredesin güzel kardeşim? Adamla sniper var. Bizimkiler direkt öldürdü. Ops. Ops oğlum. Ops. Hiç yapma ya. Adamlar sövecek bana ya. Adamlar sövecek bana ya. Vallahi adamlar bana sövecek ya. Sen de öl güzel kardeşim. Sandöl, Sandöl. Bu maç zaten baştan bitmiş abi. Dostlarım gerçekten dalacağım yani çünkü dalmak istiyorum. Gerçekten dalmak istiyorum yani. Nerede bu adam? Burada abi. Bir kişi kalmış. O da nerede abi? Buralarda bir yerlerde birisinin olması gerekiyor. ya. Atlama yoksa adam. Adamı almışlar bile ya. Bu sefer de B'den gitmek istedim. Böyle canım bir değişiklik, bir farklılık istedi. Gidelim bakalım neler var, neler yok. Sizlerle beraber göreceğiz dostlarım. Direkt çamaşırdan dalmak istemiyorum. Çok büyük bir aptallık olur. O yüzden direkt alttan dolaşacağım. Adamları basacağız yani. Bakalım neler olacak yani. Zaten benim en çok sevdiğim şu anda altı basmak. Şuraya bombayı attım kardeşim. Bak dur dur yapma yapma yapma. Bombayla adam aldım abi ya. Bak bak bak bak bak. bak. Öyle gelişi güzel sıkarsan tabii kaybedersin kardeşim. Dostlarım anlatmak istediğim benim mevzu bu. Hani gerçekten... Aşırı biçimde gaza geliyorum video çekerken. Metinlik'de de böyle de hani Zola bambaşka bir boyut. Hani yılların oyunu 7-8 sene oldu. Ve her zaman videolarını çekmek istemişimdir. L'ye bastığım zaman lazer yapıyorum. L'ye bastığım zaman artı yapıyorum. Ben artı olarak kullanmasını seviyorum. Şimdi alttan bir gidelim kardeşim. Bakalım neler yaşanacak. Şurada bir kardeşimiz var. Şurada bir kardeşimiz var abi. Ben şimdi bunu nasıl alırım? Bakın. Bak aldım seni basmanın bir anlamı yok dostlar böyle yavaş yavaş ilerleyeceğim şuraya da bomba mı atayım bu arada az önce sanırsam ben o kısmı kestim ama bombayla adam almıştım gerçekten çok keyifli bir sahneydi bizim adam öldü abi Şimdi ben seni kurtaracağım bak bak. rando aldık ama 4 kişi kaldık abi ya adam baktı ki kile as dedi ki en azından kadem düşmesin bu arada kd de Ölüm öldürme oranı gibi bir şey denebilir yani. O yüzden çıkmış olabilir. Belki interneti falan kesilmiştir ama biz 4 kişi kaldık arkadaşlar. E, kesinlikle maşı alamayacağız. Bundan emin oldum şimdi. Güzel kardeşim bak ben seni alacağım. Bak burada bir kardeşimiz var. En azından bir kişi aldım. En azından insanlık vazifemi yaptım dostlar. Giderken de yanımda birini götürdüm. Ibo'nun babayı. Dikkat et kardeşim. Dikkat et. Sağında güzel kardeşim. Adam kurdu bile. Al onu. Al onu. Al onu. Al onu. M93R. Benim favori silahım bu arada. En azından aldı. Son bir mermi var. Zaten ölecek abi. <gülüyor> Efsane biçimde berbat gidiyoruz dostlarım. İlk sola videomda da maç kaybetmek istemezdim ama yapacak bir şeyimiz yok bu arada. Nazarlık tadında bir şey olabilir. Ben buradan bombaya yatacağım. Güzel kardeşim. Bombaya yattık abi gördüğünüz gibi. 24 ERZ 24 sana da buradan selamlar güzel kardeşim. Kesin kaybettik. Baksana 4'e 2. 4'e 2 abi. Arkadaşlara bakalım ne yapıyor. Bu arkadaş zaten sniper abi. Uzakçı yani yakından maalesef silahla vuracak ve kesinlikle ölecek. Aa abi adam çok iyi gitti lan. Adam bire 3 kaldı dostlarım be. En azından elimizde umut vardı. O da bitti. <gülüyor> Mermi değiştirme güzel kardeşim ya Kaybettik toster Canımız sağ olsun Adımız var mı adımız yok abi Yani yapacak da bir şey yok artık Bu arada rekabeti kazanana da Kaybedene de bazı hediyeler var abi Bilginiz olsun Ben buradan Zulapes'e geliyorum Burada başarım falan var abi Ne aldık Ödülümüzü falan aldık. Bunları kesinlikle yapmak durumundayız. Şu anda zola pesip 33 derece dostlarım. Yıldız kastıkça buradaki görevleri falan yapacak ilerleteceğim. Hedefim 100 yapmak. Umarım yaparım diye düşünüyorum dostlarım. Ben burada videomu sonuna geliyorum. Sizlere her zaman söylediğim gibi videomu beğenip yorum atmayı unutmayın dostlarım. Yepyeni bir zola videosuyla sonraki videoda karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Memnun oldum yeni tanıyanlarla da. Görüşürüz.